Vladimir Vladimirovich Putin. Rusya'nın NATO'nun hamlelerine karşı Ukrayna'ya başlattığı operasyon sahasında sıcak gelişmeler yaşandı. 24. Fevralı, Ukraynski... Bazı Ukrayna askerleri teslim olurken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e müzakere masasına oturma teklifi yaptı. Ukrayna lideri Zelenski Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'na, ''Bir defa daha seslenmek istiyorum. Müzakere masasına oturalım.'' ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın çağrısına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ''Müzakere masasına silah bıraktıkları takdirde oturacaklarını söyledi. Not ettik.'' dedi. Putin'in ardından Kremlin'den de, Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır açıklaması geldi. Ukrayna'da devam eden operasyonlardan yeni haberler geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Çernobil nükleer santrali 4 reaktörden oluşuyor ve bunlardan sonuncusu 15 Aralık 2000'de kapatıldı. Bir reaktörün kapatılmasının ardından tamamen devre dışı kalması, kalıntıların yok edilmesi onlarca yıl sürüyor. Donex Halk Cumhuriyeti de operasyonlar sırasında silahlarını bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin görüntülerini yayınladı. Lugansk Halk Cumhuriyeti liderinden de açıklama geldi. Ukrayna'nın 72 askeri aracını ve 2 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Donbas'tan Rusya'ya 120 bin sivil tahliye edilirken, Rus sırflı araçları da Harkov yakınlarında memnuniyetle karşılandı. Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov da Ukrayna'ya birkaç bin Çeçen asker göndereceğini açıkladı. Kiev yönetimine seslenen Kadirov, Zelenski'nin derhal Putin'i arayıp özür dilemesi gerektiğini belirtti. Özür dilerim, özür dilerim sana. bir